Şimdi hocam artık Tesla'mıza geçelim. <gülüyor> Tesla ile ilgili hocam şöyle bir hissiyatım oluştu. Katılır mısınız? Önce böyle başlayalım. Sonra hayatına geçeceğiz. Türkiye'de Tesla Fan Club'ı olan insanlar genelde şunu fark ettim. Muhafazakar camia, böyle daha ılımlı camia. Arka planda da bugün onların kanallarını izliyordum hocam özellikle. Onların yaptığı, o tarz insanların yaptığı Tesla hikayeleri vardı mesela. zaman ötesinde insan Tesla. Tesla yanıtı hep şuna değiniyorlar, o sisteme baş kaldırdı, o işte bilmem ne oldu, böyle bir e, kahraman, kahramanlaştırma olayı da var sanırım Tesla'yı. O yüzden de çok destekliyorlar. Katılır mısınız? Ya şimdi bu bizim e, bilmeden fikir sahip olmamızdan kaynaklanıyor. E, araştırmadan, okumadan, ne yaptığını bilmeden e, bir şekilde sahip değiniyorlar. Belki Tesla'yı çok iyi tanısalar, e, o kesim Tesla'dan çok hoşlanmayabilir. Çünkü sonuçta Tesla Sırp, yani bugün Türkiye'de insanların Sırplardan, e, Türkiye'de Müslüman bir Türk Sırplardan çok hoşlanıyorsa, e, çok iyi tarih bilmediğinden olabilir diye düşünüyorum. E, tabii Tesla'yı sevmemek de mümkün değil, tamamen farklı sebeplerden. Tesla'yı biraz daha kendini dünya vatandaşı hisseden insanların sevmesi gerekiyor. Ee, biraz daha hayata sosyal bakan insanların, daha eşitlik arayan insanların sevmesi gerekiyor. Tesla'nın baş kaldırdığı bir şey de yok aslında. Tesla'nın hayata bakış açısı biraz Edison'dan farklı ve Edison'lar arasındaki savaş da öyle bizim e, düşündüğümüz kadar büyük bir savaş değil. Yani Edison'un çalışanıydı ve Edison'un içinde olduğu bir savaş varsa, o savaş Edison'la Westinghouse arasındaydı. Ee, Tesla, Elektrik Savaşları diye bir film var. Tam onu diyecektim hocam arabaya girmeyi dedim. Orada o çok güzelmiş film, aslında. O film çok gerçekçi bir film. Ee, o filmin bir, iki sahnesinde Tesla sadece gözüküyor. Yani o elektrik savaşları içerisinde Tesla'nın rolü tam olarak o kadar. Tesla sadece bilimi para kazanmak amacıyla e, kullanmaktan ziyade dünyayı değiştirebileceğini düşünen bir adamdı. Tesla'yı değerli yapan bence budur. E, ve tabii ki okuyan, yazan, düşünen bir adam. E, Edison hayatı boyunca kaç kitap okumuştur bilmiyorum. Yani bu Edison Tesla <gülüyor> kıyaslamasına benim de girmiş olmam benim açımdan hoş değil. Ama Edison'u da bu arada çok seviyorum. Çok başarılı buluyorum ama e, Tesla benim benim Son videoda teknelektüel diye bir kelime kullandım. Google'a geçtiğimiz hafta teknelektüel yazdığımda e, tek bir sonuç bile yoktu. E, ga, galiba o kelimeyi ilk kullananım. E, hem teknolojiden, teknikten anlayan hem de gerçekten entelektüel olan bir adam. Çünkü felsefe eğitimi almış, çok kitap okuyor, düşünüyor. Dünya ile ilgili düşünüyor. Sadece yaptıkları ile ilgili düşünmüyor. E, bugün bizim İHA dediğimiz araçları resmen öngörmüş. Gelecekte uçan araçlar radyo dalgalarıyla konumunu belirleyecek, hedefine gidecek, savaşacak ve geri dönecek ve bunu insansız olarak yapacak diyebilen bir adam. O yüzden Tesla'yı bir tanıyarak sevmek var, bir tanımadan sevmek var. O arkadaşların Tesla'yı tanıyarak sevdiklerini düşünmüyorum. O arkadaşlar sadece e, Tesla hakkında duyduklarını e, yüzeysel bir şekilde e, herhalde içselleştiriyorlar e, ya da sevme refleksi bazen herkesin sevdiği bir şeyi sevmemek çok zordur e, Çünkü hepimiz sosyal kabule ihtiyaç duyuyoruz en ihtiyaç duymadığını zannedenler bile o yüzden de olabilir e, Bir de Tesla yani sahip denilmesi kolay e, sevmesi kolay bir adam herkes onda sevecek bir şey bulabiliyor e, ama ben kendisini gerçekten hiç tanımamışım, yani ben kendisini biraz e, meczup olarak e, niteliyordum, e, çok aklı başında bulmuyordum. Bazı hareketlilerini aşırı kontrolsüz, dengesiz ve e, sağlıksız buluyordum ama şimdi tüm yaptıklarına bakıp, yazdıklarını okuyup, hakkında yazılanları okuduktan sonra e, yaptık, yaptığı her şeyin bir mantık ve bütünlük içinde olduğunu görebiliyorum. Hı -hı. Hocam o zaman bu tanımayan kitleye yavaştan tanıtalım. Bende önümde hayat hikayesi var giriş kısmı. Hı -hı. E, şimdi Hırvatistan'ın bir köyünde doğuyor. Sırp Ortodoks. O zamanlar Sırbistan evet. değil galiba orası. Sırbistan'a bağlı bir şey dedi. Köyde doğuyor. Siz o gittiğiniz müzeye kaç kilometre bir 60 kilometre. 600, mi? 600. 600 kilometre. 600 kilometre. Yani müze yaşadığı doğduğu şehirde değil. Onu söyleyelim önce. Değil mi? Ee, öldüğü tarihte Yugoslavya, e, Hırvatistanı da kapsayan bir e, ülke olduğu için e, gemilerle bütün eşyaları Yugoslavyaya gönderiliyor. Bütün eşyaları değil tabi. Eşyalarının önemli bir kısmı ve o müze kuruluyor. Tamam. Hocam bu arada eşya demişken tersten başlamak zorundayım burada. Tam alakalı konu. Bir, bir tane ortada söylenti var. Yani bu doğru olduğunu ben de düşünmüyorum. Siz de herhalde onu oynamayacaksınız. FM Tesla'nın çok fazla patenti vardı. Bazıları çok gizliydi. Atıyorum Fiat deneyi gibi ışınlanma vesaire. Lisedeyken ben de inanıyordum bunları Çünkü inanmak istiyorsun böyle. Hayal gücün geniş. Hiçbir bilimsel dayanağı yok. Ve bazıların işte o zaman CIA oluyor herhalde. CIA falan aldı, onları gizledi ya da yaktı falan. Böyle bir şey var mı öncelikle? Şimdi şey olur mu Burak? Gizli nikah diye bir şey olur mu? Yani sen biriyle evlendiğinde bunu saklar mısın? Patent bir şeyin ilanıdır. Tescidi Aynen. ve ilanıdır. Yani bir şeyin patentini aldığın zaman o patent yayınlanır. Ee, ve bu şekilde başka insanlar ondan istifade edecekse onu e, para karşılığında kullanır ya da benzer bir şeyin patentini almamaya çalışır ondan ya istifade eder ya para öder ee, Tesla'nın 300 civarında patenti var ee, bunlardan pek çok alanda yararlanılmış tabii ki patentlerin süresi var bugün hiçbirisi devam eden patentler değil ama bugün işte e, telsizden Elektrik şebekesinde kullandığımız bazı aletlere, detaylara kadar her yerde Tesla'nın ilham verdiği, bulduğu şeyleri kullanıyoruz. Hocam 12 yaşında abisi var Tesla'nın Abisini evet. çok seviyormuş. Hı hı. Annesi de e, annesinden birçok şey aldığı söyleniyormuş. O da böyle arada bir icatlar yapıyormuş. Mutfak aletleri falan, yumurta kırma makinesi, mekanik. Evet. Annesinden kaptan sonra, abisi de çok zekiymiş sanırım. Ve attan düşüp ölüyor. Doğru mu hocam? Doğru. Böyle bir hikayesi doğru. var. At, at da çok ilginç bir at. Ee, i̇nsana yakın zekaya sahip olduğu söylenen ve Tesla'nın babasını bir kere ölümden kurtaran bir at. Ee, o yüzden kabullenmekte de biraz güçlük çekiyor. suda yani hmm. da atamıyorlar. At ailenin parçası gibi. Ee, sanki böyle, o, o olay Tesla'nın kendi anlatımında ee, sanki ailenin iki üyesinin birbirine zarar vermesi gibi e, bir acıyla bir duyguyla aktarılıyor bu da çok güzel ve hocam e, bu onun psikolojisini ciddi anlamda etkiliyor ve içine kapanık bir insan olmasının önünü açtığı düşünülüyormuş tüm aileyi çok olumsuz etkiliyor Bir de, o olaydan sonra bir daha ailece herhangi bir mutluluğu tatmadıklarını ifade ediyor. Bazı röportajlarında ya da işte kendisiyle ilgili yazılanlarda bir daha ailece mutlu olamadık diyor. Dedesi asker ve babası da asker kökenli. Onu biliyoruz. Dedesi asker, babası askeri eğitim alıyor fakat rahipliği seçiyor. Amcası da asker, askeri eğitim alıyor ve matematik profesörü. Başarılı bir amcası var. Ailece başarılı insanlar, şey, eğitime yakınlar uzak değiller. E, evinde bir e, kütüphane var, zengin bir kütüphane var mesela, o çok önemli bir şey. E, şeyi biliyorsun değil mi, evinde 500 kitap olan bir ailenin yetiştirdiği çocuk, e, çok iyi üniversitelerde, okullarda eğitim gören bir çocukla aynı kalitede yetişiyor neredeyse. Tabii ki de farklar var ama e, bir evde 500 kitabın bulunması, bir çocuğun öyle bir evde yetişmesi, ee, çok önemli bir şey. Bu 500 kitap bugünün değerleriyle o tarihte e, matbaaların e, sayısını, kitapların fiyatlarını, içeriklerini düşünecek olursak o tarihte evde zenginlenilen bir kütüphanenin olması e, Tesla'da en azından bir sorunun cevabını aradığında onu nerede arayacağını bilecek kültüre sahip olduğunu düşündürüyor. Kitap kullanmayı biliyor, kütüphane kullanmayı biliyor. E, bu da onu amaçlarına ulaşma konusunda daha başarılı kılıyor. Fotografik bir hafızası olduğunu biliyoruz hocam. Gördüğü şeyleri unutmuyormuş. Bence bu çok önemli. Videografik diyebiliriz ona. fotografikten çok daha öte bir hafızası Sahnede var. Saniyede 30 saniye fotoğrafik diyelim. <gülüyor> saniye <sare> fotoğrafikten <gülüyor> daha derin. E, resmen şey gibi 3D Max gibi çalışıyor. Kendisi diyor ki e, yapmak istediğim bir makineyi diyor zihninde tasarlayıp, üretip, çalıştırıp, kusurlarını gözlemleyip gereken düzeltmeleri yapabiliyorum ve bir makineyi hayalinde yapıp üretmekle atölyede üretmek arasında benim için hiçbir fark yok. Hatta bunu atölyede yapmak büyük bir zaman ve para kaybı diye de ekliyor. Bu onun çocukluğunda başlayan bir hastalığın, bir rahatsızlığın değişmiş hali. Çocukken sürekli parlak ışık çakmaları görüyor ve bundan çok rahatsız oluyor. 12 yaşında ilk kez bu ışıktan, ışık çakmalarından kurtulmayı başarıyor. Kendi iradesiyle bu ışık çakmalarından birine, o bir krize son veriyor. Daha sonra 17 yaş civarında yanlış hatırlamıyorsam, bu çakmalara eklenen üç boyutlu görüntüleri de anlamlı hale getirip kontrol edebilir hale geliyor. Ve ondan sonra da bu simülasyonlar başlıyor. Bazen e, karanlıkta yalnız başına otururken dünyanın herhangi bir yerine zihnimden seyahat edebildiğini, oradaki insanlarla tanıştığını, sohbet ettiğini ve bu karşılıklı ilişkilerin gerçek hayattaki herhangi bir ilişkiden pek de farkı olmadığını kendisi yine anlatmış bize.